herkese merhaba bugün çözüm önerisi videosu ile karşınızdayım yırtık kotların iç göstermesini engelleyecek iki tane çözüm önerim var geçenlerde bir arkadaşım sormuştu bana yırtık bir kotum var ama içimi göstermesinden rahatsız oluyorum ne yapabiliriz diye ben de düşündüm taşındım neden video çekmeyelim dedim ve iki tane çözüm önerisi buldum. Özellikle sizlerin arasında birçoğunuzun tesettürlü olduğunu biliyorum. Belki yırtık kot giymek istiyorsunuzdur ama iç göstermesi probleminden dolayı giymek istemiyorsunuzdur. Şimdi bazılarınız söyleyecektir söyleyecektim madem iç gösteriyor neden giymek istiyorsun diye. Yırtık kotun böyle serseri, salaş bir tarzı, tavrı var. Hani stilinize de onu hemen yansıtabiliyor. Üzerine çok düz bir şey bile giyseniz hemen havası değişiyor yaptığınız kombinin. Bu yüzden de giymek isteyeceklerini düşündüm. Ben de iç göstermesini engelleyecek iki tane çözüm buldum. Şimdi bu çözümlere geçmeden önce bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ben normalde bu tarz çözüm önerileri konseptini Instagram hesabının üzerinden yapıyordum. Orada da iki tane paylaşımda bulunuyor Yine sizlerden gelen yorumlarda bana Instagram hesabı olmayanlar ne yapsın? Hani o gönderileri nasıl göreceğiz? Şeklinde yorumlar gelmişti. Ben de hemen kısaca onlara da bu videoda bahsetmiş olayım. İlki yırtık tayt üzerine. Özellikle çocuğunuz varsa ve dizileri sürekli yırtılıyorsa oyun oynamaktan yırtık taytlara yama yapmadan sadece o yırtık yerini dikmeden çok tatlı bir çözüm önerimi var. Şimdi... Bu taytın yırtık dizinin olduğu yere kadar kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra ölçüyü alıp diğer bacağı için de aynı ölçüyü alıyorum. Sonra oradan düz dikişle dikiyorum. Yırtığı kapatacak şekilde. Ve taytı düzüne çevirdiğimiz zaman üzerine de bir baskı dikişi yapıyorum. Normal düz dikişle. Ve sonrasında taytın dizinin de böyle dikişli bir model olmuş oluyor. İkinci önerim hamileler için. Hamileler özellikle 8. 9. ayındayken Karınları bayağı bir önde oluyor ve birçok kıyafeti olmamaya başlıyor. Aslında çok da hassas bir dönem çünkü bu dönemde kendilerini sıcak tutmaları lazım. Malum kış ayındayız. Benim de bunun için çok güzel bir çözüm önerim var. Yani kaban fiyatları çok pahalı eğer hamile kıyafeti alacaksanız. Bir de üstüne üstlük sadece bir ay ya da iki ay giyebileceksiniz. Bu yüzden de böyle bir çözüm önerisi üretmiştim. Ben de zaten hamile de bu şekilde yapmıştım. Normalde kabanın kaç tane düğmesi varsa o düğmelerin iki katı kadar düğme alıyorum. Kabanın da üzerine uyum sağlamasına dikkat ediyorum. Ve kabanın kumaşına benzer bir kumaştan yarım metre kadar yeterli bir yerlerde bulabilirsiniz. Benimkisi krem renkliydi. Tam tamına örtüşmüyor renkleri ama yine de göze batmıyordu. Bu yarım metre kestiğimiz parçadan kabanın ebatlarına göre, boyuna göre parça ayarlıyoruz. Ön kısmına ve şeklinde. İçini ben bir de astarladım gördüğünüz gibi. Bir tarafına kabının iliklerine gelecek kısmını tamamen normal bir şekilde düğmeleri dikiyoruz ve kabana ilikliyoruz. Diğer tarafına da kabının düğmelerini hiç bozmuyoruz. Kabının tam düğmesinin arkasına denk gelecek şekilde oralara çıt çıt yerleştiriyoruz ve bu parçanın üzerinde çıt çıtın diğer kısmını yerleştiriyoruz. Ön kısmından bakıldığı zaman da sanki iki taraftan düğmeli bir kabana andırıyor sonradan hamileliğimiz bittiği zaman yine o parçayı çıkartıp kabana eski haline çevirebiliriz bu da ikinci çözüm önerisiydi Instagram'da bahsettiğim bu önerilerden burada da bahsettiğime göre şimdi artık videoya geçebiliriz Bu videoda iki farklı kot pantolon da iki yöntem göstereceğim bir tanesi soldaki kot pantolon. Bu kot iç gösteriyor ama çok fazla değil. Küçük küçük yırtıkları var ama en tebiye kadar gittiği için rahatsız edebilir. İlk yöntem olarak bu pantolonda çalışma yapacağım. Sonra sağdaki pantolonla farklı bir yöntem uygulayacağım. Bu kotun dizinde büyük bir yırtık var. Gördüğünüz gibi oldukça iç gösteriyor. Diğer yöntemde bu kot pantolonla ilgili olacak. Şimdi bu pantolonu kenara alıyorum. İlk olarak kot pantolonu tersine çeviriyorum. Yırtıkların olduğu kısma astar parçası uygulayacağım. Tıklar ön bedende olduğu için ve arka beden ön bedenden daha geniş olduğu için dikiş paylarını ön bedene göre ayarlayıp kenarlardan iğneliyorum. Pantolonundaki tüm yırtıkların olduğu yerleri yani aşağıdan yukarıya kadar bu gösterdiğim yerlere astar uygulayacağım. Sizin pantolonunuzdaki yırtıklar nerelerde ise ona göre astarlama yapabilirsiniz. Bu pantolondaki yırtıklar en tepeye kadar gittiği için astarın bir ucunu cep parçasının ucuna dikmeyi düşünüyorum. Bu gösterdiğim yerlerden kalıp çıkartacağım. Astar için iki farklı kumaş öneriyorum. Benim tavsiyem esnek kumaş kullanmanız. Çünkü içinde hareket ederken size uyum sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi oldukça esnek. Bu kumaşı seçmemin sebebi ten rengine yakın olması. Ama dilerseniz bu ikinci gösterdiğim kumaş gibi esnek beyaz pen bir kumaş da kullanabilirsiniz. Ben bu çalışmada ilk gösterdiğim ter rengi kumaşı kullanacağım. Kumaşı önüme seriyorum. Pantolonu üzerine yerleştiriyorum. Sabunla etrafından çizerek kalıbı çıkartıyorum. Bu gösterdiğim yerlerden kumaşı kesiyorum. Kestikten sonra etrafını dikiş makinesinde zikzak dikişle ya da overlock makinesiyle geçiyorum. Pantolonun üzerindeki iğneleri çıkarabilirim. Pantolonun kenarındaki dikiş payını elimle düzeltiyorum. Üzerine astar parçasını yerleştiriyorum. Cebin ucuna dikecek kadar pay bırakıp kenar hattını zikzak dikişle dikiyorum dikerken dikkat etmemiz gereken şey dikiş payının uç kısmına yakın olması yani dikişler kot pantolonu düz çevirdiğimizde dışarıdan belli olmamalı diktikten sonra cebin tam uç kısmına astar parçasını dikeceğim daha rahat dikebilmek için kot pantolonun bacak kısmını arkaya alıyorum. Dikerken yine dikiş payını aşmamaya özen göstereceğim. Bittikten sonra bu şekilde gözüküyor. Kot pantolonun iç bacak kısmında dikiş payı yok. Yaklaşık 1 milimetrelik küçücük bir katlanmış pay var. Bu yüzden astar parçasını buraya dikiş makinesinde dikemeyeceğiz. Bu gösterdiğim yerleri el dikişi ile dikiyorum. Bittikten sonra astarlama işlemi bitiyor. En alt kısmını dikmeme gerek yok. Şimdi pantolonu düzüne çeviriyorum. Bittikten sonra bu şekilde gözüküyor. Kot pantolonun orijinalliği bozulmadan iç göstermesini engellemiş olduk. İlk yöntemimiz bu şekildeydi. İkinci çözüm önerisi için diğer pantolonu önüme alıyorum. İlk olarak onu da ters yüzüne çeviriyorum. Müzik Tuhafiyeden böyle bir ip almıştım. Bu ip %100 pamuk. Şile bezinin kenarlarına dantel işleniyor. Belki oradan hatırlarsınız. Bu ip 3 ipin birbirine dolanmasıyla oluşuyor. Bu ipleri birbirinden ayırıyorum ve iğnenin ucundan geçiriyorum. Bu gördüğünüz yırtık olan yerin hepsini bu ip ile adeta dokuyorum. İğneyi batırırken dikkat etmemiz gereken şey kumaşın sadece arka yüzünden geçmesi. İğneyi iyice batırarak dikmiyorum. Sadece küçük bir parça ipe tutulmasını sağlıyorum. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise ipleri gerginleştirmeden dikmek. Tüm yırtık yerler kapatılınca düğüm atıyorum. Bittikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi pantolonu düz yüzüne çeviriyorum. Yırtılmış yer bayağı kapandı. Tabi şu an renk farklılığı var ama bir kere yıkandıktan sonra aynı renge dönüşecektir. Ama bu yöntem yine de %100 çözüm değil. Siz hareket ettikçe aralardan içiniz gözükebilir. Ama yine de bir alternatif çözüm. İkinci yöntem de bu şekildeydi. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ya bu beğen butonu benim için önemli. Çünkü sizin beğenip beğenmediğinizi oradan anlayabiliyorum. Eğer beğendiyseniz basarsanız ben de bir şekilde bu tarz videolara devam edebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.